Merhabalar. 31 Ocak, 6 Şubat haftasına hoş geldiniz. Evet, Şubat ayına giriş yaptığımız haftaya başlıyoruz. Geçtiğimiz süreçte Venüs retrosunu geride bıraktık. Bu hafta itibariyle Merkür retrosu da geride kalıyor. Retrolardan kurtulduğumuz ve Kova yeni ay ile beraber özellikle 2021 hatırlatan temalar ile karşı karşıya kaldığımız bir hafta olacak oldukça önemli bir hafta 2021 boyunca tekrardan açıların e, burada yeniden aktif olduğunu görüyoruz. E, bunun dışında e, tabii ki minor olarak e, çok ekstrem durumlar olmasa da aslında bir takım major durumlarla karşı karşıya kalacağımız bir hafta olacak. Bu videoda Haftanın genel gündemini değerlendireceğim. Akabinde burçlara ilişkin yorumlarımı paylaşacağım. Zaten kova burcunda meydana gelecek olan yeni aya dair kapsamlı bir video paylaşmıştım. Bundan bir önceki videoyu dinlemeyenler varsa mutlaka onu da dinlesinler. Çünkü aslında bu haftanın genel teması bu yeni ayın çerçevesinde ilerliyor. Evet videoya geçmeden önce kanalımla ilk defa karşılaşan veya henüz abone olmamış arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini gösterirlerse ve aşağıdaki zil tuşuna basarak bilinçlerse ilerimleri açarlarsa çok sevinirim. Bunun yanı sıra Venüs ve Merkür retrosunda yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Ee, geçmişten nelerle karşı karşıya kaldınız, hangi yüzleşmeleri yaşadınız lütfen yorumlarda paylaşın. Şimdiden abone olan, destekleyen, videoyu beğenen, yorum yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Evet haftanın gündemine şöyle bir göz atacak olursak. 1 Şubat tarihinde Kova Burcu'nun 12 derecesinde bir yeni ay meydana geliyor arkadaşlar. Ee, bu yeni ay biraz e, sert etkileri ve keskin etkileri barındırmakta biliyorsunuz. Zaten kova burcu sabit bir burçtur. Dolayısıyla buradaki yeni aylar ve dolunaylar aslında hayatımızda tutunduğumuz sabit enerjilerin e, bir şekilde e, sarsılmasını ifade eder. Burada yeni bir başlangıç, yeni bir vizyon elde edecek olsak da aynı zamanda direnç gösterdiğimiz, çok da bozmak istemediğimiz alanlardaki haritalarımızda sabit burçların bulunduğu evler, bu şekilde çalışır. Buradaki etkileşimlerde, özellikle adapte olmakta zorlanacağımız bir süredir alışa geldiğimiz pozisyonlarla alakalı yenilikleri içermekte. Yeni aya baktığımız zaman, Satürn'e kavuşumda olduğunu ve Uranüs ile de kare görünümde olduğunu görüyoruz. Çok fazla detaya girmeyeceğim. Dediğim gibi yeni ay videosunda oldukça kapsamlı bir şekilde anlatmıştım. E, bu da satürnyen bir yeni ay haline getiriyor. Bu yeni ay enerjisi nedir satürnyen bir yeni ay? E, Satürn'ün özelliklerini barındıran, e, oğlak burcu özelliklerini barındıran bir yeni aydır. Bu da e, daha çok 10. ev temalarını e, harekete geçirmekte. Nedir? Toplumsal imajımız, kariyerimiz, geleceğimiz, otorite figürleri, devletler, devlet başkanları, e, üst düzey yönetici konumunda olan herkesi ilgilendiren konular, güç... Güç kavramı, güç elde etmek ve toplumda itibar kazanmakla alakalı konular. Burada özellikle çalışmak, çabalamak, sorumluluk ve emek gerektiren... Her konuyla alakalı gündemlerimiz var. Yani bu yenilik, bu yeni başlayacağımız süreç uzun vadede büyük sabır, çaba ve sorumluluk gerektiriyor gibidir. Aynı zamanda Uranüs ile Kalesi'ni düşüncek olursak bu yeniliği aniden başlayacak ve bir şekilde bunun sorumluluğunu almak durumunda kalacak da olabiliriz. Yani bize biraz külfet ve yük gibi gelecek bir konuda aniden bir başlangıç yapmak durumunda kalabiliriz. Özellikle tabii ikinci ve onuncu ev temalarını düşünecek olursak, parasal konular, kariyer gelirleri, kariyerimizle alakalı edinilen e, mallar, bunun yanı sıra kazançlarımız e, ve hak edişlerimiz, hak ettiğimiz, düşündüğümüz konularla ilintili olarak e, bu alanlarda yenilik istiyorsak, değişiklik istiyorsak sorumluluğu da göze almamız gerektiğini hatırlatan etkileşimlerden bahsediyoruz. Evet... E, Dolayısıyla bu yeni ay enerjisiyle beraber biraz kendimizi sınırlandırılmış gibi hissedebiliriz. Ee, bir şeylere mecbur bırakılmış gibi hissedebiliriz. O şeyin içinde bulunmayı çok istemeyebiliriz. O şeyde kendimizi rahat hissedemeyebiliriz. Bu konu her neyse tabii ki biraz sonra burçlara ilişkin yorumlar yapacağım. Maddi anlamda e, kıstırılmış hissetmek, e, çalıştığımız işten elde etmiş olduğumuz gelirin bizi tatmin etme işi gibi gündemler de ön plana çıkacaktır. Herkes bu esnada neyi hak ettiğine, nasıl bir yaşantıyı hak ettiğine dair sorgulamalar yapabilir. Bu alanda yeni bir başlangıç riskini göze alanlar da yine sürecin kolay olmayacağı gerçeğiyle yüzleşebilirler. Ancak e, birçok kişinin de büyük riskler alarak maddi anlamda büyük paralar kazanma ihtimalini çalıştıran bir sabit yıldızla da etkileşime geçiyor. Bu yeni ay enerjisi arkadaşlar dediğim gibi e, yeni ay videosunda kapsamlı e, yorumlarım mevcut. Evet 3 Şubat 4 Şubat günlerinde Merkür retrosu bitiyor arkadaşlar. Merkür biliyorsunuz e, geçtiğimiz ay itibariyle kova burcunda retro hareketine başlamıştı. Bir müddet Venüs ve Merkür ortaklaşa retro hareketlerini sürdürdüler ve burada artık Merkür retrosunda bitmesiyle beraber özellikle iletişimsel konular, kararlarımız, imzalarımız, anlaşmalarımız, sözleşmelerimiz, görüşmelerimiz, tekliflerimiz ve kendimizi ifade ediş biçimimizle alakalı blokajlar ortadan kalkacaktır. 4 Şubat günü Mars-Jüpiter üçgeni var. Bu etkileşim oldukça güzel ve keyifli. Özellikle harekete geçmemiz adına bize bir takım fırsatlar çıkıyor anlamına geliyor Mars-Jüpiter üçgeni ile beraber. Harekete geçmek, aksiyon almak, şansımızı kovalamak, şansımızı elde etmek adına motivasyon sağlamak için oldukça uygun bir süreç olacaktır. Burada karşımıza bir takım şansların ve fırsatların çıktığını ancak bu konuda harekete geçmemizin ve hareket enerjisini aktive etmemizin önemli olduğunu gösteren bir etmen var. Biliyorsunuz Mars zaten e, halihazırda Oğlak burcuna geçti. E, Jüpiter ise Balık burcunda bulunmakta. Bu etkileşim özellikle iş ve kariyer hayatı ve geleceği şekillendirmek adına e, kovalanacak şansları ifade eden bir etkileşim olacaktır. Evet yine 4 Şubat tarihinde Güneş Satürn kavuşumu var. 4 Şubat oldukça önemli bir gün. Hem Merkür retrosu bitiyor hem Mars Jüpiter üçgeni var. Hem de Güneş Satürn kavuşuyor arkadaşlar. E, Güneş-Satürn kavuşumu da kova burcunda meydana geliyor biliyorsunuz ve bu etkileşim özellikle sağlam adımlar, sağlam başlangıçlar ve e, uzun vadeli gelişimler adına destekleyici hem merkür retrosu bitmiş olacak hem hali hazırda kova yeni ayının enerjileri yine üzerimizde olacak hem de e, Mars-Jüpiter üçgeni ile beraber bu alanda bir hareketlilik yaşarken Güneş-Satürn kavuşumu ile beraber de artık Kararımızı netleştiriyoruz. Sağlam kalıcı temellerde bir takım adımlar atıyoruz. Yani bu hafta aslında sorumluluklarımızın ön plana çıktığı, uzun vadeli girişimleri başlatabileceğimiz ve bunun sorumluluğunu göze alabileceğimiz, karşımıza çıkan fırsatları değerlendirmek adına eylemsel bir enerjiye geçmemizin gerekli olduğu, biraz zorlayıcı, biraz kısıtlayıcı ancak aynı zamanda gerçekten Emeğin değerini bilen, emeğin hakkını veren kişiler için de oldukça mükafatlandırıcı bir hafta olacaktır arkadaşlar. Haftanın gündemi bu şekilde. Şimdi bakalım 12 burcu neler bekliyor? Ben hemen Koç burcuyla başlıyorum. Merhaba sevgili Koç burçları. Kova Yeni Ay'ı enerjisiyle beraber haftayı başlatıyor olacağız. Burada özellikle sosyal çevreniz, arkadaş ilişkileriniz, kariyer gelirleriniz ve Yeni umutlarınız hayalleriniz adına bir takım sorumluluklar almanız gerektiğini hatırlatacak. Maddi anlamdaki beklenmedik gelişmelerin özellikle kariyer hayatınızla alakalı sorgulamalar yaptıracağı bir hafta olacak gibi gözüküyor. Merkür Retrosu bitiyor aynı zamanda Kova burcunda Burada yine... Ee, ...gelecek hayallerinizi bir gözden geçiriyorsunuz, revizyon yapıyorsunuz, hangi konularda hatalıydınız, hangi konularda yeterince sorumluluk almadınız... ...bunlar üzerine çalışmalar yapacağınız bir hafta olacak gibi gözüküyor. Aynı zamanda e, hafta sonunda Güneş-Satürn kavuşumu var yine Kova Burcuna. Sanki kariyer hayatınız, kariyer gelirleriniz, elde etmiş olduğunuz gelir, e, hayallerinizi ne derece gerçekleştirdiğiniz gibi alanlarda bir takım sorgulamalar var. Mars, Jüpiter etkileşimiyle ile beraber de geçmişteki kayıplarınızı telafi etmek adına aslında sistemi size bazı fırsatlar yaratacağını da gösteren etkileşimler var. Burada sanki geleceğinizi yeniden şekillendiriyorsunuz, umutlarınızı, hayallerinizi, hedeflerinizi ve motivasyonlarınızı bu bağlamda aksiyon almaya başlayacağınız bir hafta olacak gibi gözüküyor sevgili koçlar. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili boğa burçları, kova burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın 10. evinde etkili. Ee, geleceğiniz, kariyeriniz e, ve toplumsal imajınızla alakalı yeni gündemler söz konusu burada. Ee, çılgın fikirler var aklınızda. Belki bir şeylerden kurtulmak, sorumluluklardan kurtulmak istiyorsunuz. Bazı yükler var sırtınızda ancak bu yüklerle de bir şekilde e, devam etmek durumunda gibisiniz. Aslında bunlarla yüzleştirecek bu yeni ay enerjisi sizleri. Mercury Retrosu da bitiyor bu alanda. Demek ki kariyer hayatınızdaki aksaklıkları tamamladıysanız artık kendinize yeni bir yol çiz. Bu konuda kararlar almalısınız, belki görüşmeler yapmalısınız gibi gözüküyor. Ee, Mars-Jupiter etkileşimiyle ile beraber özellikle büyük paralar kazanabileceğiniz, maddi anlamda rahat edebileceğiniz, hayata karşı bakış açınızı iyileştirdikçe, genişlettikçe, güzelleştirdikçe hayatınıza şansı çekmeye başladığınızı hissedeceğiniz etkileşimler olacaktır ve 4 Şubat'ta Güneş Satürn kavuşumu Kova burcunda yine kariyer hayatınızla alakalı sağlam, ciddi bir adım atılabilir. Burada belki üstlerinizle alakalı bir sorumluluk size yüklenebilir veya üst düzey bir göreve yükselebilirsiniz. Hem sorumluluğu hem de itibarı olan buranın hakkında vereceğinize inanç gösterilecek gibi gözüküyor sevgili Boğa burçları. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili ikizler burçları. Haftaya kova yeni ay enerjisiyle başlıyoruz. Bu da özellikle yeni fikirler, yeni bakış açıları, belki bir seyahat gündemi, belki bir yer değişimi, hukuksal bir konunun çözümlenmesi... Bunun yanı sıra yeni öğretileri açılacak bir kapıyı aralıyor esasında. Hak ve adalet arayışlarınızla alakalı aslında geçmişteki zorlantılarınızın artık mükafatını almaya başlayacağınız bir süreç olacak gibi gözüküyor. Aynı zamanda yönetici gezegeniniz bu hafta retro hareketini tamamlayacak. Burada belki bir takım kafa karışıklıkları yaşadınız. Belki bazı aksaklıklar ile karşı karşıya kaldınız. Özellikle hak ve adalet arayışınızla ilintili olarak çözüm bulamadığınız konularda artık daha rahat bir şekilde ilerliyor olacaksınız. 4 Şubat'ta Mars-Jüpiter üçgeni var. Bu etkileşime baktığımız zaman kariyer hayatınızla alakalı... Ciddi bir destek görme ihtimaliniz olduğunu görüyoruz. Burada elinize yüklü ve toplu bir para geçebilir. Bir girişiminiz desteklenebilir. Kendinizi daha iyi hissettirecek bir şans ve fırsat ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Ve yine 4 Şubat'ta Güneş-Satürn kavuşumu 9. evinizde. Yeni bir fikir var hayatınızda, yeni bir yol var. Bu yola doğru kafanızda yanan flashlarla beraber yavaş yavaş ilerleyiş sağlıyorsunuz. Ve bu yolda sabır ve çaba gerektiğinin de farkındasınız. Belki de çok farklı bir insanla tanışıyorsunuz. Çok farklı bir kaynak çıkıyor karşınıza. Ve burada bu öğretiyi, bu fikri yavaş yavaş özümsemeye başlıyorsunuz gibi. Bu konuda da kararlar alacağınız bir hafta olacak sevgili ikizler burçları. Şanslı bir hafta olacak sizin için. Umarım keyifli olur. Abone olmayı unutmayın sevgiler. Merhaba sevgili yengeç burçları. Haftaya kova yeni ile başlıyoruz. Bu yeni ay enerjisiyle beraber özellikle ruhsal dönüşüm süreçlerinden geçiyor olabilirsiniz. Bazılarınız borç, harç, ödeme, ekonomik konularla ilgili bir takım zorlanmalar yaşıyor olabilir. Özellikle e, beklentileriniz, kariyer gelirlerinizle alakalı beklentileriniz ve borçlarınız arasındaki dengesizlik bir an sizi yeni çözüm yolları aramaya teşvik edebilir gibi gözüküyor. E, Merkür Retrosu bitecek kova burcunda bu hafta aynı zamanda. Bu da demek oluyor ki geçmiş borçlar, e, ekonomik durumdaki dengesizlikler artık yavaş yavaş e, yoluna konulmaya başlanacak gibi. Burada e, yeni atılımlarda bulunabilir. Borç altına girebilirsiniz artık. Bunun için herhangi bir engel olmayacaktır. E, tabii ki bu haftanın da bitmesini beklerseniz daha yerinde olacaktır e, retro bitiminden hemen sonra böyle bir girişimde bulunmaktansa. Bunun yanı sıra Mars-Jupiter üçgeni özellikle ikili ilişkilerde sizleri ciddi anlamda e, etkiliyor. Burada büyük fırsatlar var. Yeni ortaklıklar, yeni girişimler, partnerin hayatındaki yeni atılımlar sizi pozitif yönde etkileyecek gibi gözükmekte. Yine Güneş-Satürn kavuşumu Kova Burcu'nda burada büyük bir atılım, büyük bir ticaret, büyük bir ortaklık. Belki de bir mülk edinmek adına girdiğiniz bir borçla alakalı, uzun vadeli bir borç, uzun vadeli bir fedakarlıkla alakalı bir gündem var. Ancak bunun getirisi de büyük olacak gibi gözüküyor bu süreçte başlattığınız girişimlerle elintili olarak. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Merhaba Aslan Burçları. Bu hafta Kova Yeni Ayı Enerjisi ile başlıyoruz haftaya. Bu da ikili ilişkiler, ortaklıklar, evlilikler, partnerinizin hayatındaki gelişmeler ve evlilik veyahut ortaklıkla alakalı sorumluluklar noktasında sizi biraz Zorlayacak gibi gözüküyor. Bu hafta aynı zamanda Merkür Retrosu bitiyor. 7. evinizde bu açıdan biraz rahatlayacaksınız. Çünkü ilişkilerdeki karmik durumlar, yanlış anlaşılmalar, yeni ortaklıklar ve mevcut evliliklerdeki iletişim problemleri artık yerini daha keyifli bir iletişime bırakıyor olacak. Mars-Jüpiter üçgeni ile beraber de özellikle iş hayatınız, sağlığınız, gündelik rutinlerinize dair bir takım şanslar elde ediyorsunuz. Birçoğunuzun ee, ekstra kazançları bu süreçte gündeme gelebilir. Bunlar da e, sizi yeni bir rutine teşvik edebilir. Belki birçoğunuz iş değiştirmek istiyordur. Belki birçoğunuz e, yanına bir yardımcı almak istiyordur. Ancak yeterli kaynakları yoktur. Bu kaynakların temin açısından e, güzel bir şans elde edebilirsiniz. Yine 4 Şubat'ta Güneş Satürn kavuşumu kova burcunda. Burada birçok aslan burcunun bir ilişkiye, bir evliliğe veya bir ortaklığa başlayacağı veyahut mevcut ilişkideki ortaklıktaki sorumlulukları her zamankinden daha yüksek bir bilinçle artık kabul edeceği bir süreç başlıyor olacak. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba Başak Burçları Kova burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın 6. evinde etkili olacak. Bu yeni ay enerjisiyle beraber siz artık hayatınızdaki Sorumlulukları almaya başlıyorsunuz. Ciddi bir girişimde bulunabilirsiniz. Gündelik işlerin sorumlulukları günü organize etmek, sağlıkla alakalı konularda çözüm yolları bulmak adına bir takım imkan ve olanakları kovalayacaksınız. Burada artık daha çok çalışmak, daha çok emek göstermek, günlük hayatta daha çok fedakarlık yapmak gibi temalar ön plana çıkabilir gözüküyor bu yeni ay enerjisiyle birlikte. Aynı zamanda Merkür Retrosu bitiyor olacak Burcunda. Bu etkileşim de sizin haritanızın yine 6. evinde. Özellikle gündelik işleriniz, günlük koşturmacalarınızla alakalı bir takım aksaklıklar, iletişim problemleri, beraber çalıştığınız kişilerle alakalı sorunlar varsa bunları daha kolay bir şekilde çözümlüyorsunuz. Organize olma noktasında, planlı ilerleme noktasında, iş görüşmeleriyle alakalı konularda, belki de fiziksel sağlığınızla alakalı konularda daha rahat olacağınız bir sürece giriş yapacaksınız. 4 Şubat'ta mars Jüpiter üçgeniyle beraber özellikle aşk hayatınız ikili ilişkiler alanında ciddi şanslar, fırsatlar elde edebilirsiniz. Özellikle ciddi bir ilişkinin ilk adımı atılabilir bu süreç itibariyle. Ee, sizi heyecanlandıracak bir gelişme olacak gibi gözüküyor. Karşınıza çok güzel bir ortaklık veya partner ilişkisi çıkabilir. Ee, bu fırsatı değerlendirmek için harekete geçmeniz gerekecek. Yine 4 Şubat tarihinde Güneş Satürn kavuşumu Kova Burcunda iş hayatınız, yeni girişimlerinize dair sorumluluk almanızın gerekli olduğunu gösteren bu noktada belki de güzel iş bağlantıları kuracağınız veya daha sorumluluk sahibi bir şekilde ilerleyeceğiniz bir e, gündemi işaret etmekte. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba Terazi Burçları, Kova Burcunda meydana gelen yeni ay ile beraber haftayı açıyoruz. Bu yeni ay sizin haritanızın Beşinci evinde etkili olacak, sizi heyecanlandıran ama aynı zamanda sorumluluk yükleyen bir konu var. Ee, belki çocuklarınızla alakalı sorumluluklar sizi biraz zorluyor. Belki aşk hayatınızda ummadığınız sorumluluklar ile karşı karşıyasınız. Yani çok keyif alacağınızı düşünerek girdiğiniz bir yerde biraz stres ve baskı unsurları ile karşılaşmış olabilirsiniz. Ve bu sizi biraz rahatsız hissettirmiş olabilir. Ancak burada demek ki o konunun artık e, derin bir şekilde ele alınması gerekiyor. Aslında size bu sinyaller veriliyor. Merkür Retrosu bitecek bu hafta yine bir Özellikle aşıkta yanlış anlaşılmalar, yeni projeler, risk alma noktasında bir takım sorunlar, aksaklıklar yaşadıysanız bunları çözümlemek adına fırsatlar yakalayacaksınız. Ve 4 Şubat'ta Mars-Jupiter üçgeni, ailevi konularda özellikle veya ofis ortamınızda, ofis ortamınızda bir düzen kurma açısından, daha konforlu hissetme açısından, yeni girişimler açısından desteklenebilirsiniz. Bunun yanı sıra tabii baktığımızda birçoğunuz belki home office çalışma fırsatı yakalayabilir bu alanda da şanslı etkileşimler olacaktır. Aynı zamanda kendinize daha organize olduğunuz, daha rahat hissedeceğiniz bir çalışma ortamı yaratabilmek adına da fırsatlarınız var. 4 Şubat'ta Güneş-Satürn kavuşumu Kova Burcu'nda yine 5. evinizde burada yani sizi heyecanlandıran aynı zamanda sorumluluk, yük, sorumluluk yükleyen o konuya dair artık belki de o sorumluluğu ele alma noktasında karar verip ilerliyor olacaksınız. Belki birçoğunuz çocuk sahibi olmaya karar veriyor veya çocuk sahibi olacağının haberini alıyor ve bu her ne kadar sevindiriyor olsa da aynı zamanda bir sorumluluk hissiyatını omuzlarınıza yüklüyor olabilir. E, bu tarz gündemler açısından da e, önemli etkileşimler var. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları. burcunda meydana gelen yeni ay enerjisiyle beraber haftaya giriş yapıyoruz. Burada özellikle ailevi temalarla alakalı, ailevi sorumluluklarla alakalı gündemler tetiklenecek. Belki ebeveynleriniz, belki kendi aileniz ve konfor alanınızla alakalı sorumluluklarla ilgilenirken biraz bunalmış hissedebilirsiniz kendinizi. Merkür Retrosu bitiyor Kova Burcu'nda. Bu da aynı zamanda bu alanda eğer bir takım iletişim problemleri varsa aranızda bunları çözümlemek adına da fırsatlar yakalayacağınızı göstermekte. 4 Şubat'ta Mars-Jüpiter üçgeni var. Mars-Oğlak Burcu'nda, Jüpiter-Balık Burcu'nda bulunacak. Bu etkileşim özellikle... E sizi heyecanlandıracak yeni gelişmeler belki bir aşk teklifi belki yeni bir proje teklifi ile alakalı gündemleri tetikliyor olacak gibi gözükmekte. çocuğunuzla alakalı güzel bir gelişme de olabilir. Ve yine 4 Şubat'ta Güneş Satürn kavuşumu Kova burcunda ailenizle alakalı belki yaşadığınız yerle alakalı bir taşınma, yer değiştirme veya evlilikle alakalı sorumluluk alma noktasında artık stabil kararlar alacağınızı gösteriyor. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Merhaba sevgili yay burçları haftaya kova yeni ay enerjisi ile başlıyoruz bu etkileşim sizin üçüncü evinizde etkili olacak bu da özellikle alacağınız haberler yapacağınız sözleşmeler anlaşmalar yakın çevre ilişkileriniz ve kendinizi ifade etme biçiminizle alakalı bazı kısıtlamalara maruz kalabileceğinizi gösteriyor. Belki bir takım anlaşmaları imzalıyorsunuz ama şartları biraz sizi zorluyor olabilir. Burada Merkür Retrosu da bitiyor bu hafta. Kova burcunda Merkür Retrosu 3. elinizde bitecek dolayısıyla zihninizin o karmaşık halinden biraz kurtuluyorsunuz ve iletişimde kendinizi daha rahat ifade eder bir hale geliyorsunuz. Bu hafta aynı zamanda Mars-Jüpiter etkileşimi var. Burada parasal anlamda ciddi şanslar elde edebileceğiniz hatta birçoğunuzun ev alma veya taşınma gibi gündemleri varsa bununla alakalı yeterli kaynakları temin edebileceği etkileşimler söz konusu gibi gözükmekte. Ve hafta sonunda Güneş-Satürn kavuşumu yine 3. elinizde ...sağlam anlaşmalar, görüşmeler adına sizi destekliyor olacak. Umarım keyifli bir hafta sizin için. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları. Bu hafta kova yeni ay enerjisiyle haftaya başlıyoruz. Bu da özellikle parasal konular kaynaklarla erintili olarak yeni başlangıçlar açısından... ...sizi destekleyen bir etkileşim olacak. Burada yeni bir kazanç kapısı elde edebilirsiniz. Ve... Yeni harcamalar yapabilirsiniz ancak biraz sanki bütçenizin kısıtlı olduğunu düşündürecek etkileşimler de var ve yeni bir bütçe planlaması adına da aslında yollar açılacak gibi gözüküyor. Bu hafta kova burcunda aynı zamanda merkür retrosu bitecek. Geçmiş ödemeler, harcamalar veya para konusunda karışıklıklar varsa tam dönünüzü göremiyorsanız bu konuda daha güzel bir sürece doğru giriş yapıyor olacaksınız. E, hafta sonunda Mars-Jüpiter etkileşimi ve Güneş-Satürn kavuşumuna bakacak olursak özellikle e, burada yaptığınız bir girişim sebebiyle, gerçekleştirdiğiniz bir girişim sebebiyle belki bir anlaşma, bir görüşme, bir teklif e, veya bir kontratla alakalı olarak güzel gelişmeler yaşayabileceğinizi gösteriyor. Belki kısa mesafeli bir seyahate çıkabilirsiniz. Belki araç alımı, satımı gibi gündemler söz konusu olabilir. Ve Güneş-Satürn kavuşumuna bakacak olursak. Ee, yeni iş arayanlar, yeni kaynak arayanlar, yeni harcamalar ve bütçeyle alakalı planlama yapmak isteyenler adına e, fırsatların olduğu ve artık belki de sağlam bir işe giriş yaptığınız bir hafta olacak gibi gözüküyor. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları. Bu hafta burcunuzda bir yeni ay meydana geliyor ve haftaya bu yeni ayın enerjileriyle başlıyoruz. Hayatınızda almanız gereken sorumluluklara ilişkin bir takım gündemler sizi etkiliyor olabilir bu hafta. Belki de ciddiyetle yaklaşmadığınız konulara tekrar değiniyorsunuz, bakıyorsunuz, mercek altına alıyorsunuz ve bu alanda bir takım sorumlulukların artık yerine getirilmesinin mecburi olduğunu ve bunu mecbur yapmanız gerektiğini farkına varıyorsunuz. Uranüs zaten bu yeni ayı kareliyor. Yani Çünkü huzursuz hissediyorsunuz, elinizden geleni yapmadığınızı düşünüyorsunuz bir konuda gibi bir gündem söz konusu. Bu hafta Merkür retrosu bitiyor burcunuzda. Bu iyi haber çünkü Merkür 1. evinizde retro hareketteyken belki yanlış anlaşımlara sebebiyet verdiniz. Kendinizi tam ifade edemediğiniz, zihniniz karmaşıkta, eski defterleri çok fazla açmış olabilirsiniz. Bu anlamda daha rahat edeceğiniz, zihin berlak, berraklığı sağlayacağınız bir hafta olacak. Ee, Mars-Jüpiter üçgeni ve Güneş-Satürn kavuşumuyla bakacak olursak özellikle burada e, parasal anlamda geçmiş kayıplarınızı telafi edebilecek veya geçmiş kalp kırıklıklarınızı telafi edecek şanslar karşınıza çıkacak gibi gözüküyor. Güneş-Satürn kavuşumu ise hayatınızın artık iplerini eline aldığın, elinize aldığınızı ve sağlam güçlü başlangıçlar yapmaya hazır olduğunuzu belki de bunu insanlara duyuracağınızı gösteren bir etkileşim olacak hafta sonunda. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları. Bu hafta, haftaya kova yeni ayı enerjileriyle başlıyoruz. E, bu enerjiler biraz bizi kısıtlayacak ve sınırlandıracak gibi gözüküyor. Sizin 12. evinizde meydana geliyor. İçsel blokajlarınız, korkularınız, kaygılarınızla yüzleşiyorsunuz bu sırada. E, burada e, Satürn Uranüs karesiyle beraber zihinsel olarak kendi kendinize hangi alanda bloke ediyorsunuz? Bunların farkına vardığınız bir süreç. Aynı zamanda Merkür Retrosu bitecek Kova Burcu'nda. Bu da aslında eski defterleri açmanız, eski konulara çok fazla takılmanız, size yapılan haksızlıklar, geçmiş hesaplaşmalara dair artık o defteri kapatacağınızı gösteriyor bu hafta. Önünüze bakıyor olacaksınız ve bu konudaki farkındalıkları bu konudaki dersleri de almış olarak yolunuza devam ediyor olacaksınız. 4 Şubat'ta Mars-Jüpiter üçgeni var. Bu özellikle yeni girişimleriniz, yeni sosyal çevreniz, hayalleriniz ve hedefleriniz noktasında sizin çok şanslı olduğunuzu hissettirecek atılımlarda bulunabileceğinizi, belki de çok girişimci dostlar ile karşılaşabileceğinizi gösteren etkileşimler içermekte. Yine hafta sonunda Güneş-Satürn kavuşumu ile beraber özellikle sağlam başlangıçlar adına bir takım fırsatlar yakalayacağınızı gösteriyor. E, bu fırsatlar daha çok içsel ve ruhsal alanda yaşanacaktır. Belki de e, artık içsel gücünüzü bulmaya başlıyorsunuz. Neyin sizi bloke ettiğinin farkına vardınız. Neyin sizi engellediğinin farkına vardınız. Ve e, nasıl davranmanız gerektiğini artık kestirebiliyorsunuz. Ve bu uğurda artık e, sağlam kararlar aldığınızı söyleyebiliriz hafta sonu itibariyle. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar haftalık yorumlar bu şekildeydi. Dinlediğiniz ve vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Ee, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda e, kova yeni ayı videonuz, videosunu da izlemenizi tavsiye edeceğim. Danışmanlık ve iletişim için instagram, opikusastroloji hesabı veya evrenselkadimbilgi@gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Mutlu haftalar olsun. Hoşçakalın.